Merhaba arkadaşlar, daha önceki videomuzda ipoteğe dayalı menkul kıymetler konusuna değinmiştik. Burada kişiler konut kredisi kullanıyordu. Bir yatırım bankası konut kredilerini veren bankadan bunları toplu olarak satın alıyordu. Yatırım bankası özel amaçlı bir şirket kuruyordu ve satın aldığı krediler bu şirketin aktiflerinde görünüyordu. Bu özel amaçlı şirketin hisse senetleri de halka arz ediliyordu. Bunlardan bahsetmiştik. Şimdi bir örnek yapalım Demiştik ki, Yatırım Bankası kurduğu özel amaçlı şirketin hisse senetlerini satıyor olsun ve hisse başına satış fiyatı da 10 lira olsun Yatırım Bankası sattığı bu menkul kıymetler için her yıl %8 faiz ödemeyi taahhüt ediyor Kredilerin faizi daha yüksek olmalı, kredi kullanmış kişilerden faiz geliri Elde ediyor olmalı, sonra da geri ödenmeyen kredileri Hesaba katıyor Arada kendi işletme masraflarını ödüyor, karını alıyor ve Yatırımcılara da yılda %8 ödeme yapıyor Pek çok yatırımcı bu özel amaçlı şirketin risk profilini Kendisi için uygun bulabilir Getirinin makul veya cazip olduğunu düşünebilir ancak Bazı yatırımcı gruplarının risk algılaması çok daha hassas olabilir Örneğin emeklilik fonları, ipoteğe dayalı bu menkul kıymetlerin çok riskli olduğunu düşünebilirler. Yatırım yapmadan önce inceleyip sık dokuyabilirler. Bu özel amaçlı şirketin aktifinde yer alan kredilerin ne kadar sağlam olduğunun analizini de yapabilirler. Alacak portföyünün tamamına yatırım yapmak istemeyebilirler ya da Emeklilik fonu bu analizleri kendisi yapmaya çalışabilir ve kredi notuna bakarak da karar verebilir. Yani Birçok şekilde bu kararı vermiş oluyor. Şimdi, özel amaçlı şirketi kuran Yatırım Bankası, gidip bir kredi derecelendirme kuruluşuyla anlaşabilir ve kredi derecelendirme kuruluşu gelip bu şirketin finansal tablolarını, yönetimini ve daha pek çok şeyi de inceleyebilir ve daha pek çok şeyini inceleyerek bu şirketin kredi notunu verir. Yatırımcılar da karar alırken, kredi derecelendirme kuruluşunun verdiği nota bakarak hareket ederler. Diyelim ki kredi derecelendirme şirketi geldi, bu özel amaçlı şirketi inceledi, aktifinde yer alan değerlere baktı ve bu şirketin ihraç edeceği menkul kıymetlerin kredi notunu BB olarak belirledi. Yani süper sağlam değil ama çok riskli de değil. BB bu anlamı ifade ediyor. Ancak bu durumda emeklilik fonları bu şirketin ihraç edeceği menkul kıymetlere yatırım yapamaz. Çünkü emeklilik fonlarının AA'nın altındaki ürün veya kurumlara yatırım yapması yasak Sadece çok güvenli olan AA notuna sahip olan kurumlara yatırım yapabiliyorlar Burada ise başka bir yatırımcı olsun, bu yatırımcı grubunun risk profili daha farklı Nasıl yüksek getiriler sağlamak için daha yüksek risk almaya razılar Diyelim ki buradaki serbest bir yatırım fonu olsun Tabii ki serbest yatırım fonlarının hepsi riskli ürünlere yatırım yapmıyorlar ama bu riski almayı seven bir serbest fon olsun Yüksek riski göze alabilen bu serbest fon ipoteye dayalı menkul kıymetin getirisini çok düşük buluyor ve yatırım bankasında çalışanlar finans alanında çok yaratıcı fikirler de geliştirebiliyorlar Mesela müşterilere bakarak ellerindeki ürüne bakarak Buradaki yatırımcının bunu fazla riskli bulduğunu ya da getiriyi beğenmediği hakkında yorumlar yapabiliyorlar Her iki gruptaki yatırımcıları da müşterimiz yapabilmek için kurduğumuz özel amaçlı şirketi niçin daha farklı şekilde kurgulamayalım? Mesela hepsi aynı risk ve getiri seviyesinde olan bir tek havuz yerine bunu değişik gruplara ayıralım 3 grup yapalım yine az riskli, orta riskli ve yüksek riskli grupları olsun bunlar Diğer videoyu hatırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. İpoteye dayalı menkul kıymetlerde her yatırımcı aynı faizi alıyordu. Ancak burada farklı gruplar var. Az risk grubundaki yatırımcılar, en sağlam olan, en az riskli olan gruptalar. Önce onların ödemesi yapılacak. Sonra sıra orta risk grubundaki yatırımcılara gelecek. Daha sonra yüksek risk grubundaki yatırımcılara gelecek. Sıralama bu şekilde olacak. Teminatlandırılmış kredi yükümlülükleri yani kısaca CDO'lar ipotek teminatlı konut kredileri baz alınarak oluşturulmuş türev ürünlerdir. Farklı şekillerde gruplandırdık. Bu gruplandırma probleme nasıl çözüm getiriyor ona bakalım. Kredi derecelendirme şirketi, ben bu grupta yer alan menkul kıymetler için çok iyi bir kredi notu veririm, diyor bu koşullar göz önünde olduğu için Diyelim ki, az risk grubundaki CDO'lara AA kredi notunu vermiş olsun Bunun anlamı şu, artık emeklilik fonları bu menkul kıymetlerden satın alabilecekler Emeklilik fonları AA kredi notuna sahip, yani az risk grubu yani en güvenli dilimdeki CDO'lardan satın aldılar. Diyelim ki bu gruptaki CDO'ların faizi de %5 olsun. Sıra ikinci grupta, orta risk grubundaki CDO'ların satın almış olan yatırımcıların ödemesi az risk grubundan sonra yapılacak. Kredi derecelendirme şirketi diyelim ki bu gruptaki menkul kıymetler için BB kredi notunu verdi ve Orta risk grubundaki CDO'ların faiz getirisi yıllık bazda %8 oldu. Şimdi en riskli gruba bakalım. En riskli grup yüksek risk grubundaki CDO'lar en son bu gruptaki CDO sahiplerine ödeme yapılacak. Belki bu gruptaki CDO'lar derecelendirme şirketinden yatırım seviyesine not alamadılar. Yüksek risk grubunda getirisi de yıllık bazda %15 olsun diyelim. Böyle bir yapıda... Herkes halinden memnun olacaktır Emeklilik fonları güvenli yatırım yaptılar, az risk aldıkları için daha düşük getiriye razı oldular Çok yüksek getiriler sağlamak isteyen ve daha yüksek riski göze alabilen bu serbest fonda oldukça mutlu Sanırım en mutlu olan da yatırım bankasında çalışanlar olacaktır